Bir kamu bankasında 26 yıldır görev yapan Hakan Dağlı, La Kasada para yok görseliyle yaptığı paylaşım nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisi yönetimini küçük düşürme iddiasıyla işten çıkarıldı. La de Papel dizisinden esinlenerek yapılan La Kasada para yok görselini WhatsApp durumunda paylaşan Hakan Dağlı adlı bankacı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu iddiasıyla işten çıkarıldı. Fatma Vurgun'un haberine göre, İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki bankalarda şube müdürlüğü yaptığını belirten Dağlı, son olarak Esentepe Kurumsal Şubede görev yaparken iş aktim feshedildi. Bir keps paylaştığımdan dolayı tazminatlarım ödenmek suretiyle iş aktim feshedildi. Görev yaptığım süre içerisinde gereksiz yere yetki umman indirimleri aldım. Mesela bölge müdürlüğünden 11 kademe aşağı indirilerek 5. sınıf bir şube müdürlüğüne atandım. Daha sonra 6 ay açığa alındım gerekçe ise alkol kullanmam, Ramazan'da sigara içmemdi. En sonunda iş akdim feshedildi üstelik sadece kendi arkadaş grubumda paylaştım. 26 yıllık emek var, insan inanamıyor diye konuştu.